Merhaba dostlarım ben Serdar ve GTA 3'e hoş geldiniz. Şöyle bakıyorum son şeyleri bir yapıyorum. Kontrolleri okey kayıtlıyız her şey her şey harika güzel. Evet GTA 3'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gözleri kanatan bir ee, kare şeyinde oyuncaz, hızında oynayacağız. Dikkatim bu ve sonraki video bu şeylerde olacak. Eee... Ses hala azıcık fazla mı ya? Benmiş ya. Tam böyle olabilir. Evet, azıcık gözlerimizi kanatacak. Bu ve sonraki video o, bu ayarda olacak. E, ama lütfen dördüncü video için e, yorumlarınızı yazın ne yapmak istediğinizi, ne etmek istediğinizi yazın. Arda e, arda çektiğim için bunları. E, öyle. Evet, e, devam ediyoruz bakalım görevlerden neler var neler yok. Ve şey de çok ilginç oluyor. Yani şimdi gireceğim sinematiğe ve karakterin kendisini görüyor olacağız ama karakter konuşmuyor olacak. Yani Half-Life'den azından birinci şahıs açısından görüyorduk falan. Yani karakterin kendisi neyse bakalım. Ne bakalım nasıl olacak? Bir immersive eklemeye çalışıyorlar. Bir oyun içine girmemizi istiyorlar ama Aynasız Parti hadi bakalım. Vera dostum. Anladım. Hep yukarıdan bakıyor bu ilki ha. Aha bu <gülüyor> polisler kafayamadan önce mi bulayım diyorlar yani. a şey var Bak bu ser tüm şeyleri duyuyoruz Aynasız partisinde dört kız ne tamam dört tane kız götüreceğim herhalde öyle tahmin ediyorum atla bakalım 4 kapılı bir araba var Evet, bilmediğim için, şu an haritayla göremediğim için hangisinin daha yakın veya daha uzakta olduğunu anlayamıyorum. Ama en azından araba sürüşlerimiz birazcık daha dengeli. Yanlış tarafa geldik. Evet, Evet, kare hızı az. Kare hızı az olunca ne oluyor? Geri fitez yapabiliyoruz. Aslında dün düzeltmiştim bunu. Kare hızı sorunların hepsi oradaydı ama geriftez yapabiliyorduk. Atla bakayım. Okey hallettik. Güzel. Oyunun kontrollerine azıcık alışacağız. Gözlerimiz yine yanmaya devam ediyor ama sararım bunun dışında yapacak bir şey yok. Yani üç tanesini bu şekilde götürmüş oldum. İki tanesini. İki kişi götürdüm. Ha, beş dakika içinde bunları kafayı çekecekler. Bunların kafayı çekmeden hepsini götürmem gerekiyor. Anladım. Ben yani Buradan karşıya geçebiliyor muyum? Geçiyorum. Hemen bu tarafta birileri varmış. O tarafa gidelim o zaman. Evet yine bir takım bir şeyleri kırdık. Gel bakalım bebek. Bak, trafik ne tarafa akıyordu ya. Hem vakitte azıcık alışmışım. Başka yönlere. Öyle olunca yapmak zor oluyor. Ne taraftan süreceğimizi anlamak zor oluyor. Burada solda. Bilmeyenler varsa. O yüzden mesela şeyle çok komik oluyor. Bir arkadaşımın arabasına falan bindiğim zaman yolcu koltuğuna biniyorum. Sağ tarafta oluyor. Ama benim için orası aslında sürücü koltuğu. O yüzden şey oluyor yani. Panik oluyorum. Gaza basmam lazım. Direksiyonu kullanmam lazım. Bundan hiçbirini yapamıyorum. Ve araba ters yönde falan gidiyor. O yüzden arabalara <gülüyor> o kadar çok bilmiyorum. Kıbrıs'ta falan sıkıntı olmuyor çünkü Kıbrıs'ta hiç otobüse binmediğimiz için. Binecek bir yer de yok. Evet bu da bir takım Kıbrıs bilgileri. Kıbrıs facts. Bilmenizi istemedikleri Kıbrıs facts bunlar. Bir takım gizemli bilgiler. Alüminyum kafalardan geçmeyecek. Cevaplayacak. Gizemli bilgilerdi he. Bir şeyler oluyor. Okey. 3 kişi daha götürdük. Sanırım zaten 4 kişi götürmem gerekiyordu. O polise çarpmasak iyi olur. Bu hikayesini falan merak ediyorum acaba nasıl bir şey var çünkü ilk 3 boyutlu hikaye olduğu için hepsini götürmem gerekiyor. Anladım. Hepsini götürmem gerekiyor sana. İki dakika mı kaldı? Oğlum ben nereden bileyim iki dakikam kaldığını? Ya iki dakikam kaldığını bilebiliyorum da buradan geçeyim o zaman. Arabanın da içine ettik bayağı. Ben yani toplamda 4 kişi götür tamamız diyorduk herhalde falan. Yoksa zaman bitince 4 kişi olsa yeter mi? Yoksa geri mi almam lazım? İlginç. Lan yukarıda mı bu? yok aşağıda demiyorum yukarıda mı? Arabanı da içine ettim ha. Sol tarafa o Vakit kaybediyorum şu an. Muazzam vakit kaybediyorum şu an. Sol tarafa diğer Diğerini sonra alırız. Sonra alırız. Bir köprü meselesi bizim... ...bizi mahvetti, mahvetti. Umarım senin köprünün bir tarafında falan değilsindir. İlginç bir şekilde bu yerlerin bir kısmını hatırlıyorum. GTA 3 gizemleri de gelir ha biz bu yöne bitirdikten sonra. GTA 3 gizemleri gelir, GTA 4 gizemleri de gelir. Ee, ama GTA 3'ün ve GTA 4'ün yüzünü hemen yapmak istemiyorum. Yani şu an sadece onlar için hikaye oynamak istiyorum. Ee, ulan acaba Mission failed mi olacağız? Çok merak ediyorum şu an. Neyse, sadece hikayelerini oynayıp bitirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce yayında, videolarda falan hiç bitirmedik. GTA 4'ün yarım kaldı, GTA 3'e de bir başladık ve o kadar. Ya bakalım. Herhalde geçemeyeceğim şu an ama... Geniyelim, ne olur ne olmaz. Hayır her türlü geçemeyeceğiz zaten. Allah Allah hepsini mi almamız gerekiyor cidden? Görev tamamlandı 2500 dolar. Aa okey tamam tamamladık. Olum e, tamamlandı desene. Ha, götürdüğüm kişi kadar mı? Sayısı kadar mı acaba şey alıyorum? Neyse, bir azıcık bir limonata içelim o zaman bunun üzerine. Tamam ya oyunu böyle oynayabilir. Ya ben okeyim oyunu böyle oynayan karehazıyla. Çünkü Kornaları duyuyorum, şeyleri falan duyuyorum. Ee, insanların diyaloglarını falan duyuyorum, Ses beklerini duyuyoruz. Daha önce duymadık bunların hiçbirini. Karehazı nedeniyle şey oluyordu. Artık bundan sonra paşa paşa bu karehazında oynayacağız. Gözümüz azıcık Acıyacak. Evet şu arabayı da halledesek mi acaba? Alo? Alo? Yozlaşma mı? Merhaba Marty Chunks. I got money Take my car, pick him up and bring him back here. Uh -huh. I got a little surprise that blood sucking leech. <gülüyor> um, <gülüyor> araba hazır duruyor. Şuradan mı koşuyorduk o oyunda? Ah saçma ki dur bunu değiştirelim ya. Orada yerler. Koş nerede abi? Koşma nerede? Olan right shiftten koşma mı olur? Hem right shift hem left shift oldu şimdi. Left shift neydi acaba? Ha artık buradan da koşabiliyoruz. Kökökökökökök. Araba. Ho ho ho ho mis gibi. Arabaları bayılıyorum. Yok yok yok böyle bir şey yok böyle bir şey. Merhaba dostum son derece güvenli ve hiçbir şekilde uyandırmayan arabama binmek istemez misin? Ay içerideymiş tam burada değilmiş. Çir mi girdim büyük. Nasıl gibi inceyim? Anladım. Git ve banka yöneticisiyle konuş. Anladım. Bu arabayla. Banka yöneticisini hep bu arabalarla mı alırız. Çok klasmışız. Evet. Bu FPS problemi çalışırken, işte ders çalışırken, işteyken falan. Ee, dinleyen hapıplarımızın çok bir sorun oluşturmayacaktır ama e, geri kalan hapıplarımızın gözleri için şu an bir şey yani küçük bir küçük bir çünkü benim de gözlerim şöyle ama alışırız eski bir film izlermişiz gibi düşünün Böyle 60 al, al, açmıştınız e, televizyonu bilgisayarı 60'ların 40'ların ellerin 40 bir filmini izliyorsunuz öyle düşünün İçeri mi gireceğiz? Lan sen yürüyerek de giderdin gerizekalı. Burada oraya yürüyerek gitmez miydin? Yok ben mi onu aldım? Yok aynı yere geldik zaten. Ya saçma. Aha. ondan kurtulmak için arabayı Ezici'ye götür. Bu arabadan çık. Winch arabayı alacaktır. Anladım. Teşekkürler. Dur bakalım. Ben isterdi ki Vice City Stories ve Liberty City de oynayalım ama onlar sanırım PSP'ye falan çıkmışlar yani farklı yerlere çıkmışlar. O yüzden onları oynamak azıcık sıkıntı olabilir. Bakalım yine de. Bir yolunu bir şeyini bulursak oynarız. Yoksa PlayStation'a mı çıktı? Hiç emin değilim. Yani. PlayStation'a çıksalardı. Sadece PlayStation'a çıksalardı. Sanırım bilgisayarda en sonuna çıkarırlardı. O yüzden çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Buralarda bir yerde silah var mıdır acaba? Şehir atacak. Anladım. Buraya lan. Galiba ön kısmına git yapmışız zaten. Küçürmüşüz. Aha. Böyle evet, tamam. 1000 dolar buradan aldık. Haydi bakalım. Bu ne? Gösteren alanı park et ve araçtan çık. Araba izleyecektir. Anladım. Acaba buralarda bir şeyler var mı? Burada da görebiliyorum. Burada da bir iki derelikoda dolaşmış olabilir yani. Burada bir şeyler geziyormuş, birileri varmış ama çok da anlamıyorum. GTA 3'te neler olabilir? İlişkin bir şeyler var. Bir şeylerin olduğunu biliyorum bu arada. Önde araştırmamı yaptım. Farklı karakterler, farklı kişiler, farklı varlıklar var. Vice City's ne kadar çok olmasa da yani bir şeylerin yine derelikodu söylentisi var. O kadar fazla yok. Yine de her türlü bakarız. Bin bakalım burada van var sadece elimizde. İbari bir limonada daha için. Aramalisi bir porny imiş. Bir eve gidelim. Y-Point falan da koymadığımız için, bir hedef falan da koymadığımız için arabanın gidebileceği. Anladım. Şöyle gidelim. Burayı hızlı öğreneceğiz gibi abi. bu şehir sanırım azıcık daha küçük. O yol için hızlı hızlı öğrenebilirmişiz gibi geliyor. İşte ta buradan GTA 5'e kadar uzanmış her şey. Buradan GTA'ya çıkalım. Aa polise çarptım. Ha, aldı oldu. Okay dedi. Ben yok. Beni seveleyin dostum. Aa hala şey yapmadı. Wow. Demek ki sevleyince olmuyor. Okay tamam. Ben göreve gireyim o zaman. Ne oluyor lan? Korktum bir şey oldum. Bir azıcık sapıttık yani orada. Gidelim C'ye. Joey'ye gidelim. Aaa Joey. Şeyi mi bu Joey? Ee, Salvador'un oğlu olan Joey mi? CJ'in birlikte çalıştığı. Liberty siteye gelip birlikte çalıştığı. Aaa. Aa, Salvador Salvador'da olacak yani burada. Evet tabi canım. Şu üçlemenin Efsane üşleminin yani şey, GTA 3, GTA San Andreas üşlemesinin değil mi? Daha oynamadığımız parçasını oynuyoruz. Bu i̇şte karakterlerle bir şekilde karşılaşacağız. Hocam, olmuyor mu ya? Telefon ne? Telefon ne? Hırsızlar. Ne oldu anlamadım ya. Bakalım bir görev yazıları. Gerçi geliyor muyuz? Burada güzel bir araba var. Hadi bakalım. Ya burada bir yine aynı arabayı alacağız. Ha, koşabiliyoruz evet doğru koş koşma şeyini kullan. Adamın da konuşmasını şey yaptık ya. Tam diyecek de, lan bu bizim telefon nereden geliyor nereden kim arıyor bize? Git ve bu hırsızlarla buluş. Tabi. Evet yani o okey. Ne zaman yapmadık ki? ben geçemiyoruz. Selam. Hırsızsın sanırım. Ne var hırsızlar? İçinde ok yemek fabrikasına götür. Yemek fabrikasında sürekli insan mı kesiyorlar acaba? Oranın bütün olayı bu mu? Sanırım bu. açalım bakalım. Hadi bakalım içerisi güzelmiş. Öyle diyorlar. Biz bir takım biz bir vigilante görevi mi yapıyoruz şu an böyle Toplum mu şey yapmaya çalışıyoruz? Bunda mı? Adam kanatlardan kurtulmak için arabayı yeniden boya. Anladım. Güzel. okay. Evet yine burada da deli gibi sürüyorum artık yani madem. Frame rate'i açtık. Nasıl patlayacak? Nereden patlayacaksa patlasın. Değil mi lan? Yanlış erdemem. Ha bir aşağıya, okay. Hadi bakalım, boya. Yeni motor ve boya, polisler seni tanıyamayacak. Tanıyamıyordu zaten. Yok yani böyle bir şey. Bu choppers live bir şey var. Genç GTA 3'ün böyle her şeyini de ayrı ayrı incelemek istiyorum ama. Bakalım. Evet ya bazı şeyler çok aynı ya. Yani Liberty, GTA 4'ün Liberty City'si ile GTA 3'ün Liberty City'sinde bazı şeyler aynı gerçekten. İlginç bir hava katıyor o da. İlginç bazı duygular katıyor. Buraya, ha oraya mı fark edeceğim? Hafif kapıya vurarak getirdim ama arabadan çık. Görev atı 3000 bin dolar. Hocam... Ne mi ya? Lan bir sevleseydim be. Ama çok da bir şey yok gibi. Eş, hadi bakalım. The My one of öldüreceğiz ya? Yine arabayı deveyim oradan. Tam hangi hangiden gidik arabayı vereceklerse. Jessica arabamı. Yok, değil. Demin değilim. Farklı görünüyor. Farklı hissi var. Sanki bir araba değil de klasik bir araba kullanıyormuşum gibi hissediyorum şu an. <gülüyor> uzaylı Gizemli Uzaylı filminde Devlet Ajanları sanki bu arabanın siyahıyla dolaşıyormuş gibi bir his var içimde. Ya böyle Winchester kardeşleri bu arabayla gidiyormuş gibi bir his var. Efendi, eşiniz adına sizi öldürmeye geldim. Ben Kerhan'e mahallesinde doğmuş biri. Anladım. İşinizi yaparız hanımefendi. Orada hiç bir sorun olmaması gerekir. Hanımefendi, arabayı patlatayım mı? İçinde, i̇çinde bulunduğunuz arabayı da patlatabilirim. Böyle, tarım böyle bir seçeneğimiz olacak ileride. Yani bu şekillerle belki şey alabiliriz. İşte hanımefendi çok ters sürdü arabayı gibisinden. Veya wow, Liversty trafiği gerçekten berbatmış diyerek. Görüntüler de kayıyor ha. Aha. Ne yapacağız araba bu sefer? Ulan bunun sigortası nasıl alacaksın ki? İçeride doğuracaksınız kadına? Arabayı al denize at böylece karanlıklardan kurtulmuş olacaksın. Araba patlayabilir de yani. Patlamak üzere zaten. Lan deniz nerede? Denizin nerede olur? Ben bilmiyorum ki. Çünkü gösteriyorsunuz abi harita yok. Denizin nerede olur? Ben nereden bileyim? Sanserler dikkatli sürsün Dikkatli sürsün Deniz şu tarafta herhalde Sağ tarafta falan Neyse eninde sonra denize ulaşırız da Denizin nerede olduğunu Biliyorum abi Göstermediniz çünkü Portland'ın merkezi Şu an Portland'dayız Yani liman şehri Ama denizi göremiyorum Lan denizi atsam ben yüzebilecek miyim ki Üniversite gibi ölmesin bu herif yerde bir şey görüyorum bir su kütlesi var bu <Gülüyor> gidiyoruz acaba ya Lan Çok korkuyorum şu an arabayı Denize atamadan patlatacağız diye Görev tamamlandı Çık içeriden Öldük Ölmemiz çok da bir şey fark ettirmedi zaten ama 1000 dolar kaybettik. Oke okay, ama görevi tamamladık. Güzel, ver bakayım arabayı. Portland'ın merkezi ben gidip bir seveleyeceğim öldük çünkü az önce. İnsan öldükten sonra bir evine gitmek istiyor yani ne diyeyim ne? Değil mi, değil mi? Kim bana haksız diyebilir ki? Sen öldükten sonra bir evine gitmek ist istiyor. sınırlayıcısını kapattıktan açtıktan sonra yani kareyi sınırlandırdıktan sonra frame rate'i oyun daha da bir sapıttı gibi. Joza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ulan bir joy yapamadık ha. Telefon görevlerinden sürekli cinayet işlemimizi isteyen telefon görevleri yüzünden. Bakalım yine Esperanto güzel yine gidiyoruz bir Joy Joy'a doğru gidiyoruz bakalım gerçekten de Joy'a doğru gidebilecek miyiz çünkü genelde Joy'a doğru gitmeye çalışıyoruz da telefondaki adam bizi işe yapıyor benim silahım silah mı yok ha silah şurada mıydı silah şurada mıydı acaba umarım haritada görünür bir silah yok mu ya ben mi yanlış hatırlıyorum. 20 bin dolarım var abi tabanca bir şey alalım ya O silahçın arkasında da bir yer vardı sanırım Ulan silahçı neredeydi ya? Silahçı yok mu mu buralarda? Ey gazamız mübarek olsun silahımız millahımız yok Araba sürer ki Arabayla falan ezeriz artık. Çıkamıyor mıyız ya? Neden çıkamıyoruz? Çıkamıyoruz Serdar, yanlış yapıyorsun. <gülüyor> Telefon? Yok, telefonda kadın vazgeçti. Yeterince hizmet etmişiz ona, o yüzden artık vazgeçti bizden. İş için 5 ile 21 saatleri arasında gelir. Allah kahretmesin seni. 21 21 değildir ola. Eve gideceğiz baştan. 5'e kadar taksi sürecek halim olmadığı için silahçı buluruz yolda. Who knows. Anladım. Çok zarif şekilde sürüyorum. Gerçekten arabayı şu an Aynen keyif alıyorum ha. Muazzam da keyif alıyorum şu an arabayı bu şekilde sürmekten. inanmaz keyif alıyorum. Acaba gerçekten şimdi eve gidince şey olacak mı? Şu ara sokak. Fırsız değil miydi ara sokak? Aynen delivery's. kesinlikle giremiyoruz. Yukarı çıktığımızda yukarıda da bir şey bulamamıştık değil mi? Anladım tamam okey. Güzel. A 99 cana düştük ha. Anladım. 5'e geçecek şimdi gittiğimizde. Lan 5 ile 21 arasında geldi ya. Memur muyuz abi biz? Misaemiz mi var gerçekten? Ne kadar insan öldürdük mü ya? Evet patlattık. Az önce yaptığımız görevlerin hepsi insan öldürmekte. Biz öldürmüyor olabiliriz. Doğrudan o şeyi biz yapmıyor olabiliriz ama... Net bir şekilde biz oraya götürdük öldürüleceğini bile bile. Hadi inşallah bu sefer Joey'i... Görebiliriz kendisi gerçek mi değil mi yoksa artık bizim bir hayal gücümüzün ürünü mü? Onu da bilmek çok zor. Ama hadi bakalım bir joyumuz bir şeyimiz var gibi. Bu defa inandım yani bu defa olacak. Ben başka bir yoldan giriyorum. Hiç yanlış bir yoldan gelmişim. Ne yaptım ben? Umarım ulaşırız gideceğimiz yere çünkü ben Farklı bir yol kullanayım derken Benim azıcık kayboldum orada ama Geldik yani. Sanayiye geldik gel yani. Sanayiye nereden görsek Sanayiye nereden son öğlen yemeği <gülüyor> I got a little job for you, pal. St. Mark's Salvador değil senin, başka bir şey. Hanım 5 dakikamız var. Sürekli haritaya da bakmamız gerekiyor çünkü tam gitmemiz gereken yerin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yine Forell'lerle baş başa kalacağız. Hadi bakalım. Onlar da daha sonra Vegas'a gelecek şey affedersiniz. Venturas'a gelecek zaten. Aa, burası. Her zamanki gibi. Anlaşıldı. İyi, yapalım bakalım. Yine Sunrise'de geldiğimiz yer. Corelli'nin arabasını buranın kuzeyinde. Easy Cree analım. Analım. Sunrise'de uçakla geldiğimiz yer. GTA 3'e geliyorduk ya. Yine oraya geldik. Ama GTA 3 karla kaplıydı o zaman. Yani güzeldi o. Keşke şimdi azıcık bir şeyler yapsalar ama. gücü arabalara bomba koymak olan bir yere geldi saniye mi geldi? evet yanlış yere geldim her türlü 4 aykan vardı, dört 4 dakika içinde her türlü ulaşır mı? işte bu girişimcilik gerçekten bu girişimin bütün olayı arabalara bomba koymakmış Arabayı Marco'nun tavernasının arkasına park et. Anladın? Saint Marks Bistro. Oğlum, arabaya hurduraya çeviriyorsun. Tamir ettir. Ben bir şey yapmadım ya. Önümden geçtiler, gerizekalılar ya. Sadece iş çıktı şu an ya. Oha bu ben yapmadım. Bir birileri şu an... Ortalığı birbirine karıştırıyor. Oh kan olacak. Hiç şüphelenmezler. Araba parça parça. Üzerinde ceset parçaları var. E binelim. Mafya işi zaten. Meslek mafya işi. 1000 dolar mı alıyor lan bunlar her defasında? Küçüş. Öldüğümde bin dolar alı Ver, veriyorum ben yani oradaki denge azıcık değişikmiş öldüğümde bin dolar veriyorum ben hastaneye öldüğümde bak hayatımı kaybettiğimde hastaneye bin dolar veriyorum ki yaşamaya devam edeyim araba boyuyoruz bin dolar Whoa whoa whoa whoa whoa baby my ray ray ray ray ray Oradan saldırıyorlar ha. Benim silah ihtiyacım var ama. Oo, oh, o, oh, okey. Hazır şey yapacaktık. Arabadaki bombayı mı çalıştırayım? Yap geçeza. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Aha. Gel bakayım sen, bir bin. Yabido, ince yabancı. Yabancı. Yedin hocam, şimdi de patlayacaksın yani. Görev tamamlandı, 10 bin dolar. Güzel. Ulan o arabayı keşkeş yapmasaydı be. Yok yok yok. Efendim, hayır hayır hayır. <gülüyor> Yok, yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya var mı lan öyle bir şey? Az öncekiler mafyacıydı, değil mi? Normal mafyaydı. Sen mafyasın değil mi? Aa. Hiç gerek yok silah çekem lan şeye ya Hocam selam. Aynen aynen aynen. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben ben aldım, alacağım aldım, ben kaçıyorum. Buralarda bir yerde polis şeyi falan filan olacaktı bir dakika. İstasyonlar mı istasyona bir şey olacak? Ben yanlış yere geldim. Yine Joe'nun yanına geldim ben. Joe'nun yanına, Joy'un yanına geldim. Her ne altı artık Eve gideyim. Eve gidince kaybederiz herhalde bir şey. Bence iyiyim ha. Ben silahımı aldım. Ama silah gerçekten az vuruyormuş çünkü bir sürü şarjörü boşaltmamız gerekiyor üzerine. Bu herifler de iyi vuruyormuş çünkü 49 canım kaldı sadece. Aşağıdan gidebilir miyim? Belki, Ge buradan geçebiliyor muyuz? Aa, evet geçebiliyoruz bu ne? Ben toplamda güzel, pa gizli de değil böyle binanın içine koymuştunuz, binanın ortasında koymuştunuz paketi. Gizli falan değil, siz çok bilmiyorsunuz bence bu işi. İlk oyun olduğu için ilk üç boyutlu oyunu olduğu için ben de sizi ilk e, sizde ilk üç boyutlu mafyasınız o yüzden tam bu işler nasıl işliyor ya böyle insanları de derken kikikik gibi ses çıkıyor inanılmaz ya falan inşallah bir şey olur mu yani bir... canım düzelir düzelmedi Kayıt sadece gerçekten sadece kayıt yapıyor bir de azıcık zaman geçiyor. Az önce Who's your daddy?'' diye bir ses geldi Garden. Okay, Joe, Joya, Jola, neyse artık Joya diyeceğim. Joya doğru giderken, Aa polis şey yok güzel. E, yola hastaneyi görürsek. Çok hoş olur, çok harika olur. Şu tarafta mıydı acaba hastane? Yok, Çin mahallesine gelmişiz. Çin mahallesinde hastane olur mu? Yok şurası hastane. Ah mis gibi. Şuradan hemen... Şöyle alabiliyor muyuz? Yok. Oh mis gibi. Tam bir yerde... Bur buralarda bir yerde Şey yok muydu ya? Zırh göstermişti oyun sanki bir yerde zırh vardı zırh var diye göstermişti sanki ama Yok sanırım Ne ulan? Ne olan az önce? Bu güzel görünmüyor. Hey! Taksigörlerini yapmamıza gerek yok. Okay. İlginç. Az önce olanları çözmeye çalıştım kadarımda çözmedim. Olmadı yani, yetmedi. Beyin hücreleri yetmiyor, onu halletmeye çalıştım. Ama okey çünkü zaten buraya geldik. Hadi bakalım Joey, Trenton. Yine, bile alacaksın acaba? Elveda bodur Li Chong, anladım. Benim silah verecek misiniz? Çünkü birisini öldürecekmiş gibiyim. Chong <gülüyor> <gülüyor> Li <gülüyor> Onu. Ah güzel, okey. Amuneşin gösteriyorlar bize silahçıyı gösteriyorlar. Taksiyle gideceğim. Oraya müşteri bırakıyormuş gibi davranacağız. Bakalım şimdi bu yer neredeydi? Tam öğrenelim. Hastaneye geçince, hastane ve polis istasyonunu geçince ileride solda kalıyor. Anladım. Hemen solda değil, hemen sonraki solda. On polislerle arada bile kötü yanarınız ya. Yanlış yapmışım lan. Böyle yanlışlar yapılıyor olsun. Arkada bir şey var, fan diyordu genelde. Var mı hala arkada? Aha ha ha Oooo, hep tabanca oluyor burda. Güzel. Şu an buradan bir silah almak istesem. Joey the <gülüyor> Alalım. Hocam, Oğlum çekil lan. Oğlum çekil lan. Dur böyle şey yaptık ya gerçekten. Evet nereye gitmek istemiştiniz efendim? Aa, Çin mahallesine mi? Tamam hemen götürürüz. Çin mahallesi bir şey değil. Hızlı götürelim diyorsunuz anladım. Bir tehlike olursa hemen sizi güvene alayım istiyorsunuz anladım. Nasıl güven alırsam alayım fark etmez diyorsunuz anladım efendim. Ben size hemen şey yapacağım. Ee, güven alacağım siz hiç merak etmeyin. E, müşteriyi getiriyoruz. Müşteri e, şey yaptık. Şöyle müşteri içeriye girmemiz lazım. Yani elinde sopayla bekleyen kişiler var. Beriği öldüreceğiz. Anladım. <gülüyor> Param var mı hocam? Var. Teşekkürler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben eve gidiyorum. Eve gideceğim. Oo! Kimi öldürdüm lan ben? Oh ho ho! Yo ben öldürdüm. Memur Bey. Memur Bey insan dövüyorlar. Oha! Memur Bey. Memur Bey. Memur bey. Memur bey ben masum bir vatandaşım. Dövün bunları lütfen. Wow. Oho bir sürü kişi öldürülüyor şu an. Bana para çıkıyor ha. Aa polisi dövüyorlar lan bu vatandaş koalisyon kurdu polisi dövüyor. Memur bey memur bey memur bey. Bir tane donat yapıyorum. Uğurum. Aaaa memur bey öldü lan. Memur bey. Vur, vurun bunu memur bey. Öldürün. Döv vur döv. Sen nasıl devletin memuruna vurusuna şerefsiz seni. Sen o serseri gangster çeteci halinde demek. <gülüyor> Dövüyorlar lan. GTA'nın geçtiği şehrin burası olmasına şaşmamalı. Silahı alayım. Teşekkürler memur bey. Siz kahramancı savaştınız. bu çok da iyi savaşamadınız. Ben eve gidiyorum. İyi günler. Evet bir takım bir şeyler yaptık. Buradan atlarız be. Oh. Oh ya parçalaya, parçalaya gittik ha. Kim bizi? Ah, Whoa, poşaya, poşaya gittik ağa. ha. O var var? Okay tamam. Daha kalbim kaldırmadı. Alır mı Olmuyor. İçimde belli duygular biliyor. Şu şey oluyor. Bunu yapmamalısın diyen. Ay bakalım. Mike'ın son öğlen yemeğinin üzerine ee, bir çindinin de son öğlen yemeğini verdik. O da öğlen yemeği dağıtırken. Evet. Ee, dostlarım ee, teşekkür ederim GTA 3'ün. İkinci de videoda benimle birlikte olduğunuz için GTA 3'ü çok sevdiğiniz gibi görünüyor. Ne yazık ki şu an e, Frame Limiter'le oynuyoruz. E, bakalım ne işler nasıl olacak, nasıl gidecek. E, Frame Limiter çok gözünüze batarsa söyleyin ama yani diğer türlü zaten hiç oynanmıyor. O yüzden kendi yani içinizde bir karar vermek zorunda kalacaksınız gibi. Ee, açıklamalarda bir takım başlıklar bulabilirsiniz çok ilginizi çekecek, seveceğiniz e, yaptığımız, yapıyor olduğumuz korku oyunu dahil, buna yazdığım korku hikayeleri dahil instagram, twitter sayfalarımız discord sonucumuzda dahil bir sürü güzel şeyler de var orada bana ulaşmak için de e, instagram ve twitter'i kullanabilirsiniz discord sunucumuzda da güzel muhabbetlerimiz var Buraya bakabilirsiniz. Evet yorumlarınızı beğenildiğiniz için baştan teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.